Herkese merhaba Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brookhaven'da roleplay yapacağız Evet arkadaşlar bu videoyu benim abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın ilk öncelikle mesleğimizi seçelim arkadaşlar mesleği kurye olarak seçeceğim ya da şey bilmem kurye olarak seçeceğim işte şimdi o pizza var mutlu burger var mutlu burger alalım. Burger teslimatı yapalım yani. Evet arkadaşlar burada eğer 100 abone olursak buradan eee bodan glow seçti. O da bunda <gülüyor> da, da o da bu size güzel bir şekilde göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi de araba spamlayalım arabanızdan sonra şimdi beyler mantıken yani, kuruyor olacağımız için yani şöyle bir arabadır neyse arkadaşlar ATV olabilir bakın ATV ile getiriyorum getiriyorum olum ben nasıl kuruyeyim <gülüyor> neyse beyler biraz hiç öyle sipariş, bir parça almayacağız. yani kısaca <gülüyor> ee, rastgele kendimiz getireceğiz İsteyen var mı falan diye Arkadaşlar siz bunu sakın gerçek hayatta denemeyin yoksa var ya Yani adamlar size küfür eder valla Neyse beyler e, Şunu da alayım Şunu da Heh. Evet beyler şimdi gidiyoruz <gülüyor> <gülüyor> Sanki hep yapacak Neler var mı ya? Ev arıyor. Evet ev arıyor Şimdi. Şöyle güzel ev alıyor bana. Oh. Kiski bir evdir bu da. Millet kasa filan soyuyor şu anda. Tabii ki de. Zile basacağız. Şöyle bekleyelim. Arkadaşlar. Benden kaçış yok. Ben onu senin altından çekmez miyim? Evet. Bu resmen atlasa ile kız arkadaşım var diyeceğim aslında. Neyse. Arkadaşlar ha, şimdi bir tane de kart alacağım. Şöyle. Nerede o kart? Şöyle pankart alayım. Şimdi buna ne yazacağım? Tabii ki de. Hem... Bir saniye, Hem... Burger... 8 dollars. Evet hamburgeri 8 dollars satan ben. Şimdi kahve de satacağım aynı zamanda. Coffee... saniye 5 dolar olsun. Five dollars. Coke. Yani kola. Two dollars. Ben zamlı marketim hadi. Bakalım oldu mu? Olmuş. Evet beceride yazının rengini ne yapalım? Yazımızı yapalım böyle Böyle dolaşacağız ki milleti kendimizi çekebilelim çekebilelim. Evet. Şimdi böyle ama bizim ilk başta bu ustada güçlüğü falan var mı bakmamız gerekiyor. Yani onun tek kişi çalışıyor. çok güzel. Ben bankadan para çekeceğim. Bankadan para çekeceğiz de bir saniye. Kart almam gerekiyor. Ama kredi kartı. Şu mavi. Ve pembe kartı alın. Ben bunlar kimlik olabilir mi lan? Sürecek <gülüyor> kimlik numarası. Neyse arkadaşlar. Biz direkt şey yapalım. Evet. Evet arkadaşlar şu anda şöyle hemen geçelim. Vıraşan dediğim gibi video beğen, abone olmayı verin, unutmayın Şimdi... Ya arkadaşım... Oha ama ya! Oğlum siz çete misiniz lan? Önümü kesiyorsunuz. Oha! Dayıları da geldi. Oğlum ne oluyor? Bankadan ben bir para çekeyim. Ama ben ne yapıyorum? Geç geç. Para alıyor. Tamam. Ver para. Arkadaşlar <gülüyor> kaç? Arkadaşlar resmen az önce 250 lira çektim. 250 lira 250 lira çektim <gülüyor> Ya da alalım lira yapalım Şu TL Türk vardı belki Bilmiyorsun ki Hemen şunu Hamburger 38 dolar 38 dolar. <gülüyor> Millet bunu görünce. Buna ekonomi çökmüşler resmen. TL. Kahve diyeceğim şimdi. Bunu da. Kahve. 15 TL. <gülüyor> Ekonomisi çökmüş dükkan yapıyorum resmen onu. Bak. Biz batacağız kesin ama neyse. Teli. Kola. Kola. Ve 2 dolar oğlum. 10 lira yapacağız belir. 10 lira. Ha şimdi oldu. Bunu beyler bize envanterden dondurmacı <gülüyor> bir dahakine siz karar verin dondurmacı mı olalım dondurmacı mı olayım ee, şey bankacı mı olayım markette mi çalışayım benzinci mi olayım habercim olayım siz karar verin yorumlarda bekliyorum karar verin. Öncelikle biz zil çalalım. Amrugar 38 Neyse neyler. Vahim tip var mı? Hayır istemiyorum yazıyorum 8 dollars 8 dollars yazdım 8 dolar oğlum 8 doları versene la Allah 8 dolar hocam 8 dolar Aa. Çek bundan beni. Oğlum ver 50 doları, çekip git. Pardon, 8 doları. <gülüyor> Sen yazayım. Burger. Burger <gülüyor> is 8 dollars. paramı Benim zaten var oğlum. Bir saniye şurayı hemen bırakayım. Hadi ben kaçar. 8 dolar diyelim. Neyse arkadaşlar. 8 dolar kazandık diyelim. Ya da 38 lira kazandık diyelim. Yok hocam 250 lira çektik. bankadan kadın. 38 ekle. 288 dolar. Ana 288 lira kazandık. Ulan paraya sakız almasın mısın? Neyse. Arkadaşlar biz ev seçmedik. Ev seçelim. Şuraya bi... <gülüyor> ...devil alalım. Şuraya güzele benziyor. ATM çekeyim altıma. Beyler madem şimdi biz şeyiz... ...bu işlerle uğraşıyoruz o zaman... ...akşam yemeğimizde ne ye beyler? <gülüyor> ne diyorsunuz? Oha olum! <gülüyor> gel neden gören aykırıca neyce hey, oha neyse beyler ben hemen şuradan eşyalardan ee, Gerçi yemeğimiz var lan hamburger yiyebiliriz Şunu koy ortaya yek Buraya da şuraya koy Dünya varmış. Ben yanıma birisi geldi. Yazıyorum. Two dollars. 2 dolar, öyle hemen gitmek yok ver 2 doları git kız senden alt tarafı 2 dolar işte. neyse kazandım sayalım 290 TL Hamburger ve kola vereyim abime. Duran dur, dur dur dur dur. Ulan ne güzel kahve verecektim sana ya. Neyse. Evet arkadaşlar ak akşam yemeği yiyerek bu videoyu da bitirelim. <gülüyor> evet. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Videoyu benim kanalıma abone olmayı, beğenmeleri, açmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın, bye bye.